Vildan'ın Yemek Tabağı 3 eşit bölüme ayrılmıştır. Vildan, brokolisinin tamamını bir bölüme koymuştur. Vildan'ın tabağının kaçta kaçında brokoli vardır? Evet, sorumuz bu. 3 eşit bölüme ayrılmış bir tabağımız var. Vildan'ın brokolisinin tamamını tabağın bir bölümüne koyduğunu biliyoruz. Bize brokoliyle dolu bu bölümün tabağın kaçta kaçı olduğu sorulmuş. Vildan'ın tabağını çizelim, ve bu durumu bir görselle düşünmeye çalışalım. Diyelim ki bu tabak dikdörtgen şeklinde olsun. Şimdi Vildan'ın dikdörtgen tabağını üç eşit parçaya ayıralım. Elle çizdiğim için çok mükemmel olmayabilir ama siz bu parçaların eşit olduğunu düşünün, lütfen. Evet, çizim tabağın eşit büyüklükteki üç bölümünü gösteriyor. Vildan'ın brokolisini tek bir bölüme koyduğunu biliyoruz. O yüzden, bir bölümü yeşile boyayalım. Yeşil, brokoli temsil ediyor olsun. Şimdi resme tekrar bakalım. Vilda'nın tabağının kaçta kaçında brokoli var? Kesrimiz pay ve paydadan oluşacak. Öncelikle kesir çizgisini çiziyorum. Üst tarafa, yani paya, brokoli dolu bölüm sayısını yazacağız. Bir bölümde brokoli olduğundan, buraya bir yazıyoruz. Alta, yani payda kısmına ise, Toplamda kaç eşit parça olduğunu yazıyoruz. Tabakta 3 bölüm olduğuna göre buraya da 3 yazalım. Demek ki tabağın 1 bölü 3'ünde ya da 3'te 1'inde brokoli varmış.